Antel azim fena umur ile deygete jirifi kadar Antel rahim Siz olmadan bu kurabiyeleri asla yapamam. Pekala. Öff! Şapşal kurabiyelerini istemiyorum. ...sadece Gretchen için. Çocuk, kendi ailesiyle paylaşmıyor mu yani? Bence o kurabiyeleri almak bizim hakkımız. Kimler var? Beni sayabilirsin. Kedi. Kurabiyeler orada. Nasıl hiç bilmiyorum Ama aferin Bırakın kurabiyeleri Onlar sadece Gretchen'in yemesi için Allahu akber La ilahe illallah Kim yakalamaca oynamak ister? Ben! Ben! Bayan! Ama bu yakalamaca! Yakalamaca! Ooo! <gülüyor> <gülüyor> oh, bunlar harikaymış! Dur! Yani, İhanete uğradım. Mahvoldum. O kadar da iyi olmaları imkansız. Oh. <tose32>. <Ou. Gülüyor> Bunlar muhteşem. <mühdnuncaiłim> ...çocuk bunlardan bize yapmıyor. Sadece Gretchen içinler. Allahu Ekber La Allahu Ekber Siz olmadan bu kurabiyeleri asla yapamam. Siz olmadan bu kurabiyeleri asla yapamam. Siz olmadan bu kurabiyeleri asla yapamam. Pekala! Pekala, pekala. Öf, şapşal kurabiyelerini istemiyorum. Öf, şapşal kurabiyelerini istemiyorum. Öf, şapşal kurabiyelerini istemiyorum. Hayır, arf, hayır, arf, hayır, arf, hayır, arf, hayır. Gerisi sadece Gretchen için. Gerisi sadece Gretchen için. Gerisi sadece Gretchen için. Çocuk kendi ailesiyle paylaşmıyor mu yani? Çocuk Bence o kurabiyeleri almak bizim hakkımız. Bence o kurabiyeleri almak bizim hakkımız. Bence o kurabiyeleri almak bizim hakkımız. Beni sayabilirsin. Beni sayabilirsin. Beni sayabilirsin. Kedi. Kedi. Kedi. Kurabiyeler orada Kurabiyeler orada. Kurabiyeler orada Bunu nasıl yaptığını hiç bilmiyorum ama affin. Bunu nasıl yaptığını hiç bilmiyorum ama Aferin Bunu nasıl yaptığını hiç bilmiyorum ama affin. Bırakın kurabiyeleri. Onlar sadece Gretchen'in yemesi için. Bırakın kurabiyeleri. Onlar sadece Gretchen'in yemesi için. Bırakın kurabiyeleri. Onlar sadece Gretchen'in yemesi için. oynamak ister Kim yakalamaca oynamak ister Ama bu yakalamaca çakıca <gülüyor> Ama bu <buraya kalabaca>, yakalamaca çakılamaca <gülüyor> Ama bu <buraya kalabaca>, yakalamaca çakılamaca <gülüyor> Oh bunlar harikaymış dur Oh Bunlar harikaymış dur Oh Bunlar harikaymış dur İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete uğradım, mahvoldum. İhanete Aa, o kadar da iyi olmaları imkansız. Aa, o kadar da iyi olmaları imkansız. Aa, o kadar da iyi olmaları imkansız. Bunlar muhteşem. Bunlar muhteşem. Bunlar muhteşem. Ama çocuk bunlardan bize yapmıyor. Sadece Gretchen içinler. Ben de. Ama çocuk bunlardan bize yapmıyor. Sadece Gretchen içinler. Ben de. Ama çocuk bunlardan bize yapmıyor. Sadece Gretchen içinler. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar.